Cinsiyete dayalı şiddet, ekonomik şiddet demektir. Ekonomik şiddet, mal mülki, zarar, paraya, eğitime veya işe, erişime, kısıtlama şeklinde olabilir. Avrupa Birliği'nde cinsel sömürü için ticare yapılan kurbanların %95'i kadındır.